Merhaba web tekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte çakma otosyonu inceliyoruz. Elimizdeki 3310 çakma arkadaşlar neleri var neleri yok menülerinde bir dolaşalım kamerası ne işe yarıyormuş buna hep beraber bakalım. Tip olarak orijinal 3310'un neredeyse birebir aynısını yapmışlar şimdi yakından inceleyelim. Millet telefonu yakından bakmadan önce şöyle bir kutusunu sizlere göstermek istiyorum. Kutunun üzerinde whatsapp yazıyor gördüğünüz gibi ancak telefonun içinde bir whatsapp uygulaması tabii ki de yok. Ama tuşların üzerinde gördüğünüz gibi Arap harfler var arkadaşlar telefonun içinde üretilip Dubai'ye gönderiliyor. Bize de muhtemelen Dubai üzerinden geldi. Öncelikle bir telefonun arka tarafını açalım. Çünkü telefonda çift sim kart girişi var bunu size göstermek istiyorum Şurada gördüğünüz gibi iki tane sim kartı buraya takabiliyoruz Buraya bir de hafıza kartı takılabildiğini iddia ediyor telefon Telefonun kendi hafızası hiçbir şekilde yok arkadaşlar Bunu da belirtelim arka tarafta kameramız ve kameranın yanında flash yer alıyor Şimdilik telefonumuzu açalım ve menülerde dolaşalım Gördüğünüz gibi standart Nokia açılışıyla birlikte açılıyor telefonumuz. Telefonda bir tane oyunumuz var, o da maalesef Snake değil. Şöyle geliyoruz, eğlence ve oyunlar kısmında burada Boxman diye bir oyun var. Fena değil ama tabii ki de biz Snake beklerken böyle tırt oyunun çıkması da bizleri üzdü diyebiliriz. Tabii ki de çakma olduğu için maalesef yapacak bir şey yok. Bunun yanında ses kaydı yapabiliyoruz, telefonumuzda FM radyo var. Video kaydedici var gözüküyor ancak telefonda yer olmadığı için herhangi bir şey kaydetmiyor. Tabii ki de kamera hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Fotoğraf çektikten sonra ya kaydet ya da sil diye bir seçenek çıkıyor arkadaşlar. Fotoğrafı kaydetmek isterseniz kaydedemiyorsunuz. Anınız yok oldu gitti çünkü save'e bastığınız zaman hafıza dolu diyor ve sizi ana menüye geriye yolluyor. Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi şunu söyleyelim. Çakma telefonlar 5 liraya daha iyi satılsa girip de para vermeyin. Gördüğünüz gibi hem hiçbir işinize yaramıyor hem de sağlığınızdan olma ihtimali tabii ki de çok yüksek. Bunun yanında bataryasıyla ilgili ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bataryası yumuşak, şöyle biraz sıksam sanki elimde patlayacakmış gibi adeta pamuk gibi bir batarya yapmışlar. Ben şimdi Çağdaş'ın yanına geçeyim arkadaşlar ve bu telefonun başına gelecek olayları hep birlikte izleyelim. Çağdaş'ın yanına geldim. Çağdaş burada böyle bir güzellik hazırlamış. Ne yapacağız Çağdaş? Abi şimdi bence o suçonun çakması olmaz. Evet. Bu işte bir yanlışlık var. Bu beni biraz üzdü yani, bir gururum incindi. Bir kendimi tuhaf hissediyorum. O yüzden balyozu getirdim. Düzeneyi de kurduk arkadaşlar. Anlıyorsunuz herhalde, bir bakalım neler olacak. Havuz içinden sonra inşaatçılığa da girdik. Gelin izleyelim. Çok yoruldum be Ya bu beni ikna etmedi, telefon Pinsak öyle at. bölündü Pinsak at, çıkart Motos tuş takımı var Bunu ben tekrar takıyorum ya O zaman biz bu bunu bir monte edelim Kıra kıra monte etmeyi de öğrettin ya yani. <gülüyor> Ben bir üst kata çıkıyorum Abi çık da at bakayım şimdi. Şunu bir ortalayın, görüşürüz Güzel tuturdum ama. Çok başarılı bir atıştı abi. Al şöyle sen Mükemmel Senin... bir atış. Sana aç bakayım çalışıyor mu ya? Çalışmıyor. Ama Ay. çakma olduğu için her türlü şeyi hak ettiğini düşünüyorum ben. O yüzden 1 gram dahi üzülmüyorum. Yani genelde üzülmüyorum ya. Yani. Bir şeyde biraz üzüldüm ben. S8'de. Yapacak bir şey yok. İşimiz bu kadar. Bunu böyle böyle yapma. Bankacı havale yapınca üzülüyor mu? <gülüyor> Üzülmüyor. Yürü hadi. Bitti video. Millet böylece 30 sonda hem incelemiş olduk hem de layanı buldu diyoruz. Çünkü ki, çat, bak böcekler türedi. Vallahi böcekler hemen anında böcekler dolaşıyor. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum atabilirsiniz. Bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Biraz hava sıcak bir süre bakmayın talihsiz. Bile dikimi duran bağlantılara tıklayarak bambaşka bir içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.